Herkese merhabalar, Safi Lezzetler kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok çok lezzetli bir kabak yemeği tarifim olacak sizlere. Gerçekten kabak sevmeyenler bile bu tarif ile kabağın bağımlısı olacaklar. Her hafta yapmak isteyecekler, o kadar güveniyorum tarife. Öncelikle bir tane kuru soğanım var elimde, onu yemeklik olarak doğruyorum. Görselde iki tane kabak var ama ben bir tanesini kullanacağım yemek için. Diğer malzemeleri artırıp iki kabaklı da yapabilirsiniz ama. tencereyi biraz zeytinyağı alıyorum, şöyle yarım çay bardağından birazcık eksik olacak şekilde. Kuru soğanları tencereye ekliyorum ve bunu ocağa koyuyorum. Bu arada soymuş, yıkamış ve soymuş olduğum kabağı bayağı büyük bir kabak. Ben böyle ortadan ikiye kestikten sonra tekrar dört parçaya böldüm. Siz de kendi kabağınızın büyüklüğüne göre ayarlayabilirsiniz. Dilimliyorum kabakları. Bir tane kabaktan bir tencere dolusu yemek çıktı. Ufak bir tencere ama olsun yine de yetti. Bu şekilde kabaklarım hazır. Tenceremi ocağa aldım. Bakın bu şekilde soğanlar hafiften yumuşamaya başlayınca. Toplamda 1 yemek kaşığı salça olacak şekilde biraz domates, biraz biber salçası kullandım. Bunu güzelce şöyle bir karıştırıyorum. Salça da kavurunca. Kavrulunca, ardından kabakları ilave ediyorum üzerine. Şöyle bir kase haşlanmış nohutum var. Dipfrizde her daim haşlanmış nohut bulundururum ben. Ve burada birazcık kuru domates var. Tarifin kilit noktalarından bir tanesi kuru domates. Çok güzel bir ekşilik, çok güzel bir aroma katıyor. Mutlaka kuru domates kullanarak deneyin. Olmazsa olmazı diyebilirim. Kuru domatesleri önce ılık suda beklettim. Şöyle tozu üzerinde... Toprak parçası varsa onlar kurusun, dökülsün istedim. Ardından hafif yumuşayınca dilimledim ve ilave ettim tencerenin içine. Yemeğin üzerine birazcık su ekliyorum. Kabak birazcık da sulanacağı için fazla koymuyorum suyunu. Kapağını kapatıp önce yüksek ateşte sonra kısık ateşte pişmeye bırakıyorum. O pişerken ben bir yandan diğer bir altın vuruşu olan yemeğimizin olmazsa olmazlarından limonlu sarımsaklı sosunu hazırlıyorum. Bir tane limon kullanabilirsiniz. Benim yarım limon oldukça büyüktü. O yüzden yeterli geldi. 2 deş sarımsağı minik minik doğruyorum. Dilerseniz rendeleyip ya da doğru ezebilirsiniz. Ben bu şekilde doğradım bugün. Limonların içine sarımsaklarımı ekliyorum. Yemeğin pişmeye yakın içine şöyle bir buçuk tatlı kaşığı kadar kuru nane ilave ediyorum. Bu şekilde çok bekletmenizi tavsiye etmiyorum, tam servis yapacakken bu limonlu sosu hazırlamanızı tavsiye ediyorum. Ve Yemeğimizi bakın pişmiş gayet güzel, servis tabağına alıyorum. Bu şekilde bakın gerçekten çok güzel bir yemek oluyor. Üzerine de naneli, sarımsaklı ve limonlu sosumuzdan ilave ederek afiyetle yiyoruz. Tarifimi denerseniz mutlaka bana ulaşmanızı rica ediyorum. Yepyeni tariflerde görüşmek dileğiyle. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Hoşçakalın.